1 bölü 2 çarpı 5'in ne anlama geldiğini düşünelim. Bunu düşünmenin bir yolu, bunu 5 tane 1 bölü 2'nin toplamı olarak görmektir. Yani 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 olarak. Bu da eşittir. 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 bölü 2. Bu da eşittir 5 bölü 2. Bunu düşünmenin bir diğer yolu da şu. 5 tane şeyle başlıyorsunuz. Bunun gibi bir şey olsun. 1 şey, 2 şey, 3 şey, 4 şey, 5 şey. 5 şeyle başlıyorsunuz ve bunların yarısını alıyorsunuz. 5 şey var, bunların yarısını alacağız. Yani 2,5 tanesini. Buraya kadar geleceğiz, yani bu şeyi aldık, bu şeyi de aldık ve bu şeyin yarısını alacağız. 5 bölü 2'yi göstermenin bir yöntemi bu. Ayrıca bu 5 şeyin her birisini ikiye bölebilirdik. Böylece artık 5 tane bütün yerine elimizde 10 tane yarım olurdu. Peki bu yarımlardan kaç tanesini doldurduk? 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 5 bölü 2 eşittir. Buraya kadar çarpmanın gerçekten ne anlama geldiği üzerinde durduk. Bu çarpma işlemini nasıl yapacağımızı da düşünelim. Çarpma işlemi oldukça basit. Sayıların ikisini de kesir olarak yazalım. 5'i 5 bölü 1 olarak yazabiliriz. 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 1 eşittir. 1 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. Peki bu ne eşit olacak? 1 kere 5, 5. 2 kere 1, 2. Ve yine 5 bölü 2 sonucuna ulaştık. Bu kadar basit.